Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca, Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlarım artık integral videolarıyla devam ediyoruz. Sonra doğru yaklaştık. Son iki tane, üç tane video kaldı. Tabii konu bağında. Bir de testleri var. Small, mediumlar large. Hepsinden ikişer tane koydum arkadaşlar. Yani altı tane de test çözeceğiz integralden. Pekiştirene kadar devam edeceğiz açıkçası. Yani bir konuyu anlatıyorsak devamını da getirmemiz lazım. Arkasında durmamız lazım. Size öğretmemiz lazım. Siz öğrenmiyorsanız bunları izlemenin hiçbir mantığı yok zaten. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım size öğretene kadar videolar çekmeye devam. Kamp bittikten sonra hatta kamp bitmeden daha yeni serilerimizde kapıda buradan da onun duyurusunu yapalım. Evet gençler hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Nerede kalmıştık sevgili arkadaşlarım? Buradaki notta kalmıştık. Şimdi buradaki notu çok dikkatli dinliyorsun. Daha sonrasında anlatacağım yeni özellikleri de inanılmaz derecede pür dikkat dinliyorsun. Bu özellikleri sana kazandırmam gerekiyor. Bunları senin bilmen gerekiyor. Bunları bilirsen eğer soruları çok daha basit çözeceksin. Hatta zor görünen soruları bile. Şimdi öncelikle burada demişiz ki şuradaki... Yeşil alanı hesaplayalım. A ile gösterdiğimiz alanı hesaplayalım arkadaşlar. Peki ben bu A ile gösterdiğim alanı nasıl hesaplarım? İki tane fonksiyonun arasında kalmış bu alan. Şimdi şöyle diyorsunuz. E, nereden nereye kadar olduğu önemli. A'dan B'ye kadar diyorsunuz. Bu alanın sınırladığı bölge. A'dan B'ye kadar hemen sınırları da gösterdiniz. Sonra ise üstte kalan fonksiyondan altta kalan fonksiyonu çıkarıyorsunuz fx'den gx'i çıkarıp integralini aldığınız takdirde buradaki yeşil bölgenin alanı karşınıza çıkmış oluyor eğer, eğer bu fonksiyonlar y'ye bağlı fonksiyonlar olarak verilirse bu sefer de yine a'dan b'ye kadar diyorsunuz bakın a'dan b'ye kadar ama sevgili arkadaşlarım bu sefer sağ tarafta kalandan sol tarafta kalanı çıkarıyorsunuz. Yani fy -G, g y eksi g buluyorsunuz ve bunun integralini hesaplıyorsunuz arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi örnek 99'a bir bakalım. X kare parabolü ile y x doğrusu arasında kalan bölgenin kapalı bölgenin alanın kaç birim karedir diye sorulmuş. Öncelikle ben x kare parabolünü biliyorum. Şeklini görmen senin için daha avantajlı olacaktır. Soruları daha rahat çözersin. Bak şu y eşittir x kare parabolümüz. Daha sonrasında bir de y= x fonksiyonumuz var y x fonksiyonu da şu şekilde 45 derecelik açı yapan bir fonksiyon arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz şunu da şöyle çekelim Aynen şimdi bu arada kalan alan işte şurası arkadaşlar şurada küçük alan var ya İşte buranın alanı soruluyor bize ben bu alanı bulabilmek için bu doğruyla bu fonksiyonun kesiştiği yerleri elde etmem gerekiyor ki zaten sıfırda kesiştiğini biliyoruz bir de şuradan neredekisi şey onu bulacağız. Yani bunları bulmak için de x kareyi x'e eşitleyeceğiz. Yani parabolü doğruya eşitledik. Daha sonrasında x'i bu tarafa gönderirsek x kare x'i x eşittir 0 yapar. x parantezinde x eksi 1 eşittir 0'dır deriz. Buradan ya 0'dır e ki 0 olduğunu zaten biliyoruz burada. Ya da sevgili arkadaşlarım x eşittir 1'dir deriz. Ki o da burası işte. Demek ki artık benim integrasyon sınırlarım 0'dan 1'e kadar olacak. Üstte kalan fonksiyonumuz dikkat edin. Bakın şu doğru. E doğrunun ismi xti, altta kalan da parabol x kare. O halde xten x kareyi çıkarıp integralini alacağız. Hocam şekli görmeden, sadece şunu bilsek, üstte kalandan altta kalanı çıkaracağız ya hani. Evet. Ben hangisinin üstte hangisinin altta kaldığını bilebilir miyim? Ya bunu bilmene gerek yok zaten. Varsayalım ki velev ki sen x kareden x'i çıkardın ve bunun integralini aldın. Sonuç negatif çıkacaktır. Sen alanın negatif olduğunu olmayacağını bildiğin için eksiyle çarparsın doğru sonucu işaretlersin. Yani şeklini illa ki çizmene lüzum yok. Ama merak etmeyin ben size çok daha basit şeyler göstereceğim hiç merak etmeyin. Şimdi x eksi x karenin integralini bir bulalım x kare bölü 2 eksi x karenin integrali de x küp bölü 3'tür arkadaşlar. 0'dan 1'e kadar alıyorduk integrali. 1 yerine yazarsanız 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gelir. Eksi 0 yerine yazarsanız zaten 0 gelecektir. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğiniz takdirde de doğru cevabın 1 bölü 6 olması gerektiğini görebilirsiniz. İşte buradaki alan 1 bölü 6 birim kareymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi 100. örneğimize de bakalım. X eşittir y kare eksi 1 ve x eşittir 6 eksi y kare parabolleri arasında kalan kapalı bölgenin alanı sorulmuş bize. Şimdi şeklini çizmek zorunda değiliz ama gösterebilmek adına yine de ben size şeklin, şekillerini göstereyim. Şimdi x eşittir y kare şudur arkadaşlar x eşittir y kare bu y kare eksi 1 diyorsa sevgili arkadaşlarım tabii ki bu sefer sonuç nasıl çıkacak şu şekilde çıkacak 6 -y². eksi y kare eksi y kare şudur bakın eksi y kare budur eğer ki 6 eklediyse o da sağ tarafa doğru kaydıracağız bu da budur şimdi arasında kalan bölge şurası arkadaşlarım işte buranın alanı soruluyor bize ben buranın alanı bulabilmek için şurada kesiştikleri noktaları bulmam lazım bunu da y kare eksi 1'i 6 eksi y kareyi eşitleyerek elde edersiniz. 2 y kare eşittir 7 olur. y kare eşittir 7 bölü 2 olur. Ve daha sonrasında y de kök 7 bölü kök 2 veya eksi kök 7 bölü 2 eksi kök, eksi kök olacaktır. O halde şurası bakın eksi kök 7 bölü kök 2 imiş. Şurası da kök 7 bölü kök 2 imiş arkadaşlarım. İntegral olarak da sağ taraftaki şuydu. Dolayısıyla sağ taraftakinden sol taraftakini çıkaracağımız için ben sınırlarımın eksi kök 7 bölü kök 2 ve artı kök 7 bölü kök 2 olduğunu biliyorum. Şundan şunu çıkarırsanız eksi 2y kare ve artı 7'yi bulursunuz. Buradan da dx dediniz artık yolumuza devam edeceğiz. Şunun integrali eksi 2y küp bölü 3'tür. 7'nin integrali de artı 7y'dir. Ve sen burada eksi kök 7 bölü kök 2 ile artı kök 7 bölü kök 2'yi yerine yazarak sonucu ulaşabilirsin. Şimdi tabii integral olacağız, yerine yazacağız. Şimdi arkadaşlar, burada bir notumuz daha var. Parabolle, parabol veya doğru ile, parabol ile doğru veya parabolle parabol arasında kalan. Burası önemli. Ya iki tane parabolün arasında kalacak ya da parabolle doğrunun arasında kalacak. Bakın parabol olması önemli. 3. dereceden fonksiyonlar için yapamazsın bunu. Arasında kalan kapalı bölgenin alanını bulmak için kestirme bir yol var. Bu yol şudur Delta kök delta bölü 6a karedir. şimdi hocam Delta kök delta bölü 6a kare neyin deltasını alacağız ki biz şimdi parabol kaçıncı dereceden? İkinci dereceden değil mi ax kare artı bx C biçiminde parabol DX artı e biçiminde de bir doğru var örnek veriyorum bunları birbirine eşitledin ya eşitledikten sonra bunları sol tarafa atıyorsun ax kare artı bx artı c eksi dx eksi e eşittir 0 diyorsun bu artık ikinci dereceler ikinci dereceden olan fonksiyonların denklemlerini Sen deltasını hesaplayabilirsin. Madem öyle gençler deltasını bulduktan sonra götürüyorsunuz yerine yazıyorsunuz buradaki a'yı da şurada yerine yazıyorsunuz size alanı veriyor. İlginç değil mi? Şimdi örnek 99'u ve örnek 100'ü bu yöntemle baştan çözelim dedik. Mesela burada şekil çizdik. Şekilden sonra şunu bulduk. Kesiştikleri yeri. Kesiştikleri yeri bulduktan sonra integral aldık. Yani Baya uzun yani. Şimdi x kare ile x'in kesiştikleri yeri buluyorduk ya. Bunu bu tarafa attınız. x kare eksi x eşittir 0 geldi. Deltasını buluyorsunuz. b kare eksi 4 ac b'si bunun eksi 1. Karesi 1'dir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si 0. Yani deltamız kaç geldi? 1. Güzel. Formülümüz buydu. 1 kök. 1 bölü a'sı da 1'di arkadaşlarım. 6 çarpı 1'in karesi. Yani 1 bölü 6. Bakın alan kaçtı? Biz kaç bulmuştuk? 1 bölü 6 bulmuştuk. Burada kaç çıktı? 1 6 çıktı. Hayırlı işler. Tamam. Bu şekilde sevgili arkadaşlarım basit bir yöntemle alan hesaplayabiliriz. Mesela 100. örneği de çözelim. Şunu. Y'ye göre hocam. Ee olsun sıkıntı yok ki. Bunları bu tarafa gönderdim. 2 2'ye kare. Eksi 7 geldi. Eşittir 0. Deltası. B'si 0 olduğu için. Hani y'nin katsayısı yok. 0 4 çarpı 2 çarpı 7 dediniz. Arkadaşlarım burası ne gelir bakın 4 kere 2 8 8 kere 7 56 olduğu için artı 56 gelir. Delta 56 geldi. Şimdi o zaman ne olacak 56 kök 56 bölü 6 çarpı a'sı 2 idi 2'nin karesi 4. 4 ile 56'yı sadeleştirdiniz burası 14 geldi. 14'ü 2'ye böldünüz 7 6'yı 2'ye böldünüz 3. 7 kök 56 bölü sevgili arkadaşlarım şunu 2'ye bölmüştük yazmıştık 3'tü. 7 kök 56 3 de bunun alanıymış. Tamam bu kadar basit. Örnek 101'e bakalım mesela şimdi. Parabol ve parabol. İki parabol arasında kalan kapalı bölgenin alanı sorulmuş. Atıyorsunuz bunları bu tarafa. 2x kare eksi 8 dediniz mi dediniz. Peki deltasını buluyorsunuz. Bu eşittir sıfırdı. Deltasını buluyorsunuz. 0 4 çarpı 2 çarpı 8. Şurası 8 tabii ki. Peki hala yani çarparsanız ne gelir? 64 mi gelir delta? O zaman 64 kök 64 bölü 6 çarpı a'nın karesi 2'nin karesi 4 yapar. Şimdi kök 64 8'di. Dolayısıyla 64 çarpı 8 bölü 6 kere 4 diyeceğiz. 4'e böldüm 4'e böldüm 2. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm gitti. 64 bölü 3 bize cevabı verir. Bu iki parabol arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Ben o parabollerin şeklini bile hayal etmedim henüz. Ama alanı bulabiliyoruz. Hangi formülle? Delta kök delta bölü 6a kare formülüyle. parabolle parabol arasında kalsın yeter. parabolle doğru arasında kalsın yeter. Bu alanı bu şekilde hesaplayabiliriz kısa bir yöntemle. Evet 102. örneğimize bakalım. Eksi 6'dan eksi 2'ye kadar fx artı dx 4'müş. Eksi 6'dan eksi 2'ye kadar gx artı 1dx 9'muş Boyalı a bölgesinin alanı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle eksi 6'dan eksi 2'ye kadar fix dex artı 6'dan eksi 2'ye eksi kadar x dex biçiminde ben şu kısmı parçalayabilirim ve bunun cevabı 4 gelecekmiş arkadaşlarım x'in integrali x kare bölü 2'dir 6'dan eksi 2'ye eksi kadar yazarsanız 4 bölü 2 eksi 36 bölü 2 gelecektir Yani 2'den 18'i çıkarırsan eksi -16 bulursun Bakın şu integralin cevabı -16'ymış bu -16'yı dör'ün yanına fırlatırsanız eğer İntegral -6'dan eksi -2'ye eksi kadar f(x) dx f(x) dx eşittir kaç olacaktır arkadaşlarım? 20 olacaktır. Şimdi bunu bulduk. Hayırlı olsun. Bu cebimizde artık. Bir de şurada bir bilgi daha vermiş. Diyor ki -6'dan diyor şuraya yazalım. -6'dan e yine -2'ye kadar g(x) dx artı integral -6'dan -2'ye 1 dx yani direkt dx eşittir 9'muş arkadaşlar. Şurası, bakın burada bir 1 var. Şurası artıydı. 1 kere, 6 ile eksi 2 arasındaki mesafe 4'tür. 1 kere 4'ten 4'tür. 4'ü karşıya atarsam burada 5 kalır. Tamam. Daha sonrasında ise, eksi 6'dan, 2'ye, gx, dx'in kaç olduğunu bulduk arkadaşlar? 5 olduğunu bulduk. Bu da cepte şimdi. Şimdi burada biraz yorum katacağız, bakın. 6'dan 2'ye kadar, f'in altında kalan alan 20'ymiş. Eksi altından eksi 2'ye kadar F'in altında neresi kalıyor? Ben şuraya B dersem A artı B oluyor bakın burası. A bölgesiyle B bölgesinin toplam alanı. Eksi altından eksi 2'ye kadar GX DX ne oluyor? Kırmızının altında kalan alan. Kırmızının altında kalan alan B'ydi. Yani B 5'miş direkt. E B 5 A kaçtır arkadaşlarım bundan toplamı 20 ise? Şöyle o zaman A 15'tir. Bizden ne istenmişti? A bölgesinin alanı. O halde cevabımız 15'in ta kendisidir diyebiliriz. Böylelikle 183. sayfamızı bitirdik ve geçtik 184. sayfamıza soru numarası da 103. Peki A1 alanıyla A2 alanı birbirine eşitmiş bu cepte. Buradaki fonksiyonu 2x kare fonksiyonuymuş. Şurası 3 apsisi nokta. da yeşilir A doğrusu. A1 A2 eşit olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş küçük A soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben şuranın alanına B demek istiyorum tamam mı? 1 ile a 1 ile B'nin toplamı a1 ile B'nin toplamı nedir? Dikdörtgen olduğu için şurası 3 uzun kenar kısa kenarda a olduğu için 3 a'dır arkadaşlar. Bu cepte bu bir kalsın kenarda tamam mı? Şimdi a 2 ile B'nin toplamını nasıl bulurum ben Şuradaki eğrinin altında kalan alan olduğu için bakın 0'dan 3'e kadar 0'dan 3'e kadar. 2x kare dx dersem alanı bulmuş olurum. Peki 2x karenin integrali ne? 2x küp bölü 3 mü? Şu şekilde. E 0'dan 3'e kadar yerine yazarsanız 3'ün küpü 27 3'e böldüğümüz 9 2 kere 9 18 geldi. Eksi 0 yerine yazarsak 0 gelir zaten. Demek ki burası neye eşitmiş? 18'e. Şimdi arkadaşlar ben a1 artı b'nin 3a olduğunu bulmuştum. Aynı şekilde a2 artı b de 3a'dır o halde. Neden? Çünkü a1 ile a2 birbirine eşitti. Şimdi benim 3A'yı bulmam gerekiyor ki A'ya erişebileyim. E Şuranın da 18 olduğunu bulmuştuk zaten az önce. Madem öyle 3A 18 ise A kaçtır? 6'dır. Hayırlı işler. Cevabı bulduk. Ortaya çıktı. Cevabımız 6'ydı arkadaşlar. Ne yaptık? Şimdi biz burada 1. Dikdörtgenin alanından yararlandık. 2. Ortak bir alan bulabilmek için bunun altında kalan alandan yararlandık. A1 ile A2 birbirine eşit olduğu için A2 artı B ile A1 artı B'de birbirine eşit olacaktı çünkü. 104. örnek. Yeştir işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bakın arkadaşlar a1, a2 ve burası a3. Eksi 5'e kadar fx de x 8'miş. Eksi 4 burası, 5 burası. Toplam alan 8'miş. Yani toplam integral 8'miş. Burada integral hesaplandığı için bakın alan hesaplanmıyor, integral hesaplanıyor. a1 ile a3 pozitif gelecektir. Eksi a2 diyeceğiz bu negatif gelecektir. Bunun toplamı 8'miş. a1'in arkadaşlarım 12 olduğunu vermiş. Bakın burası 12. A2'nin de 3 tane A3 olduğu bilgisi verilmiş. A2 madem 3 tane A3 yerine yazarım. A3 eksi 3 tane A3 yazarım. Bu da eşittir. Kaç giriyormuş? 8. Şimdi 12. Bakın şurası eksi. 2 tane A3 yapar. Eşittir 8 ise. O halde 2 tane A3 eşittir. 8'i bu tarafa gönderdiniz. Bunu bu tarafa gönderdiniz. 4 yaptı. O halde A3 kaçtır? Tabii ki 2 birim karedir sevgili arkadaşlar. Parabolik eğrilerde alan... Burada bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Her ne kadar ÖSYM'i artık sormayı e, tercih etmese de Yine de bilmemiz bizim faydamıza Çünkü arkadaşlarım soruların içerisinde yardımcı eleman olarak kullanabiliriz en azından Ne kadar bu konularda ne kadar has bilgi bilirsek o kadar iyi bizim için Sınavda çıkmasa dahi Şimdi AX kare diye bir parabolümüz varsa eğer Bu parabol şöyle orijinden geçen bir parabol olsun AX kare çünkü Yanında BX'i C'si yok yani Arkadaşlarım bu parabolde herhangi bir noktayı şu şekilde birleştirirseniz, bir dikdörtgen bulursanız, burada şu kısmın alanı A ise burası 2A'dır. Aynı şey A'y kare parabolü için de geçerlidir. Şurası A ise burası 2A'dır diyorsunuz. Şimdi 105. örneğimize bakalım. X kare artı 6X parabolümüz var bizim. X kare artı 6X. T noktası parabolün tepe noktası olduğuna göre A kaç birim karedir diye sorulmuş. Bakın A soruluyor, şurası soruluyor. Şimdi ben bunun tepe noktasının sevgili arkadaşlarım 2x artı 6 türevini aldım. Sıfıra eşit deyince eksi eşittir eksi 3 geliyor ya bu tepe noktasının apsisidir Bak şurası eksi 3'tür. Eksi 3'ü yerine yazarsanız 9 eksi 18'den eksi 9 gelecektir. Yani arkadaşlarım şurası da eksi 9'muş. Şimdi ben şu buradaki şu kırmızıyla gösterdiğim dikdörtgenin alanını hesaplayabilir miyim? Peki tabi hesaplarım. 27'dir arkadaşlar 3 kere 9'dan 27'dir. Burası 2A ise burası A ise burası 2A'dır. Böylelikle ben A'yı elde edebilmek için bunu 3'e bölerim. Elimde A kalır. O halde A eşittir kaçmış? 9'muş. A kaç birim karedir diye soruluyor. 9 birim karedir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Devam. 106. Eksi 2'den 4'e kadar f(x) X 21'miş. Şimdi FX bu. Eksi 2'den 4'e kadar f(x) de X hesaplarsam. Şu mavi ile gösterilen alana A dersem. Şuradaki beyaz bölgenin alanına da B dersem Demek ki bu bize A artı B'yi verecek Boyalı bölgenin alanı soruluyor Yani bize A soruluyor arkadaşlar Pekala Ben buradaki B'nin alanını hesaplayabilir miyim? Hesaplarsam nasıl hesaplarım? Şöyle hesaplayabilirsin bak Şu sarı bölgenin alanı var ya B İşte bu sarı bölgenin alanını Dik üçgenin alanından hesaplayabilirsin Tabanımıza bakıyoruz taban 6 e Hocam yüksekliği bilmiyoruz ama bulabilirsin Nasıl bulacağız? 1'e 2 oranı var arkadaşlar. 1'e 2 ise o zaman 3'e 6'dır bakın. 3'e 6'dır. Sonuçta 1'e 2 oranı mevcut olacak. Şimdi yüksekliğimizde 3 geldi mi geldi. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 bize üçgenin alanını verecektir ki bu da 9 yapar. Bakın arkadaşlar B9'muş. Burası da A'ydı zaten. Toplamı 21 ise A kaç birim karedir? Tabii ki 12 birim karedir diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım böylelikle sorumuzun cevabını elde etmiş olduk. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat edin. Integral, çoğu soruda hesaplamıyoruz. İntegralde alan hesaplarken çoğu soruda integral kullanmıyoruz. İntegralin özelliklerini kullanıyoruz. Bir yerde daha hatırlatmıştım size. İntegralin özellikleri değişken değiştirmede integralin özellikleri bol bol kullanılacak demiştim ki kullandık. Aynı şekilde integralde alanda da integralin özelliklerini kullanacağız arkadaşlar. Bunu sakın ha sakın unutmayın. 107. örneğimiz. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Boyalı bölgenin alanı A birim kare ve d doğrusu e, fonksiyonu m 2y k noktasında kestiğine göre A artı k kaçtır? Bak. Şu d doğrusu orijinden geçmiş ve bizim fonksiyonumuzu şu şekilde 2y k noktasında da kesmiş arkadaşlar şöyle. Tamam? Pekala. A artı k soruluyor bize. Şimdi A dediğimiz şey neydi? Buranın alanı, boyalı bölgenin alanı. K da sevgili arkadaşlarım bunun ordinatı. Peki ben bunu nasıl hesaplarım? Şöyle diyoruz. Biz bu parabolün denklemini yazabiliriz. Y eşittir. Bakın y eşittir. Eksi 4 ve 4 benim köklerim olduğu için bir baş katsayı belirledim. A çarpı. X artı 4 diye bir çarpanı vardır. Çünkü 4 diye bir kökü var. X eksi 4 diye bir çarpanı daha vardır. Çünkü artı 4 diye bir kökü var. Şimdi parabolümüzün denklemi aşağı yukarı bu. A'yı nasıl bulacağım? 0'ı yerine yazınca parabol 4'ten geçmiş. O halde 4 eşittir. A çarpı 0 yerine yazıyorum. 4 çarpı eksi 4 oldu bakın. Burası 4 eşittir. Eksi 16 A yapar. A eşittir. Eksi 1 bölü 4 gelir. Demek ki arkadaşlar ben şuradan A'yı kaldıracağım artık. Ve diyeceğim ki burası eksi 1 bölü 4'müş. Tamam parabolün denklemi ortaya çıktı mı? Çıktı valla. Peki 2 için nereden geçer? Şimdi bunu da hesaplayalım arkadaşlar. Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı. 2'yi yerine yazıyorum 6. 2'yi yerine yazıyorum eksi 2. Buradan şurası eksi 12 Eksiyle beraber artı yapar. 12'yi 4'e bölerseniz 3 gelir arkadaşlar. Demek ki bakın K dediğimiz şey 3'müş. Hemen yazmak Burası 3. Şimdi bir de alanı bulmak önemli tabii. Alanı da nasıl hesaplayacağımızı göstereceğiz. Şurası 3'müş. Buradaki alan nasıl hesaplanır? Şöyle. Bakın sıfırdan 2'ye kadar sınırımız burası. Sıfırdan 2'ye kadar. Hangisi üstte kalmış? Parabol üstte kalmış değil mi? Madem parabol üstte kalıyor. Ben parabolün denkleminden. Yani şundan arkadaşlar. Neyi çıkaracağım? D doğrusunun çıkaracağım. Peki D doğrusu ne? Eğimini buluyorsunuz hemen. Burası kaç? 3. Burası kaç? 2. Bakın D doğrusunu yazıyorum. D doğrusu için y eşittir. Eğim 3 bölü 2 olduğu için 3 bölü 2 x'tir arkadaşlar. Çünkü 0'a 0'dan geçtiği için yanına herhangi bir şey yazmayacağım. Yani ax artı b formatında formatında değil, direkt ax formatında. Doğrunun denklemini buldum. Parabolün denklemi de şuydu. Bunu içeri dağıtacağız eksi 1 bölü ama ondan önce ne yapmamız gerekiyor sınırlarımız sıfırdan 2'ye kadar yazmıştık şuraya oradan devam edelim sıfırdan 2'ye kadar parabolden yani eksi 1/ bölü 4 çarpı x kare eksi -16 diyeceğim şunları dağıtırsanız içeri eksi 3/ bölü 2x diyeceğiz arkadaşlarım bunu hesapladığımız takdirde buradaki a'yı da alanı da bulmuş olacağız Tamam Peki hadi hesaplayalım bakalım şimdi sevgili arkadaşlar şu eksi 1/ 4'ü Ayrı bir hesaplayalım biz. Eksi 1 4'ü dışarı attım. Sıfırdan 2'ye kadar x kare eksi 16 dedim. Dx. Sonra şunu çıkarırız. Bunun integrali x küp bölü 3'tür. Eksi 16'ın integrali 16x'tir. Sıfırdan 2'ye kadar yazdım. Eksi 1 bölü 4'te çarpmayı unutmayacağız. Aman ha. yerine yazarsanız 8 bölü 3. 16 kere 2 32 yapar. 0'ı yerine yazarsanız zaten 0 gelecek. 8 bölü 3'ten 32'yi çıkaracağız. Yani 8 bölü 3'ten 96 bölü 3'ü çıkaracağız. Bu da bize eksi 78 değil eksi 88 bölü 3'ü verir. Eksi 88 bölü 3. Peki. Bir de bunu ne yapıyorduk? Eksi 1 bölü 4'te çarpıyorduk. O zaman eksi değil artı 22 bölü 3 gelir. Eksi 1 bölü 4'te bunu çarparsanız 22 bölü 3. Bir de şu kısmı hesaplayacağız. Eksi 3 bölü 2x'in integrali. Eksi 3 x kare bölü 2'den sevgili arkadaşlarım. Eksi 3 x kare bölü 2. Bir de ne var? Çarpı 2'miz var. Şuradaki bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar burası eksi 3 x kare bölü 4 geldi. Burada ben sıfırla 2'yi yerine yazacağım. 2'yi yerine yazarsanız 2'nin karesi 4 alttakiler gider. Eksi 3 kalır. Sıfır yerine yazdığınız zaman zaten sıfır gelir. Demek ki buranın integrali de eksi 3'müş. E pekala. Şimdi biz eksili olarak hesapladık. O zaman biz bunun üzerine artı 3'ü ekleyeceğiz. Pardon özür dilerim. Direkt eksi 3'ü yazacağız oraya. Bir de bundan 3 çıkar diyor. 22 3'ten 3'ü çıkarırsanız ki aynı zamanda bu 9 bölü 3'tür. Hemen yazdım. 22'den 9'u çıkarırsanız 13 gelir. 13 bölü 3 bize cevabı verir. İşte buradaki A 13 bölü 3'müş. 13 bölü 3 ile de 3'ü topla demiş. 3 kere 3 9 yapar. 13 eklerseniz yine 22 bölü 3'ü bakın elde etmiş oluyoruz. Tamam bu kadar basitti. Evet 184. sayfamızda 107. örneğimizi çözdük. Şimdi bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 185. sayfamıza 108. örneğimiz. Ve bu sayfayı da bitirdikten sonra artık bir diğer dersimize geçeceğiz. Riemann toplamları bu da bizim son dersimiz olacak arkadaşlar. İki sayfa daha çözdükten sonra testlere geçeceğiz. Hadi bakalım. A bir reel sayı. Peki. Aşağıda F ve A çarpı F'in grafikleri aynı analitik düzlemde gösterilmiş. Şurası a6 birim kareymiş B de 5'miş arkadaşlar a kaçtır diye soruluyor Şimdi öncelikle öncelikle ben e, integral 2'den 2'ye kadar fX dx'in fX d ne olduğunu biliyorum 6 artı 5'ten 11 olduğunu biliyorum Çünkü 2'den 2'ye kadar f'in altında kalan alan demek şunun altında kalan alan şurasıdır 6 artı 5'ten bize neyi verir 11'i verir şimdi 2'den 2'ye kadar A çarpı fx, dx diyoruz. Bu nedir? Bu da a çarpı dx'in altında kalan alan. Yani şurası b bölgesi. Yani 5'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar ben integralin özelliklerinden biliyorum ki şu a'yı dışarı atabilirim. Hadi attım. Daha sonrasında şunu biliyorsun. Sen eksi 2'den 2'ye kadar f(x) dx'in aslında 11 olduğunu biliyorsun. Bak burası da 11'miş. Yani 11A kaçmış? 5'miş. O zaman a sorulmuş diyor bize. Cevap 5 bölü 11'in ta kendisidir diyeceğiz. Devam. 109. örneğimiz. fx fonksiyonu grafiği verilmiş arkadaşlar. 1'den 3 bölü 2'ye kadar. 1'den 3 bölü 2'ye kadar. f2x dx 3 bölü 4'müş. Hayda şimdi. Şu 2x'e bir değişken değiştirelim. Çünkü fx'i biliyoruz biz. Burada f2x'i bilmiyoruz. 2x'e u derseniz 2dx du olacaktır. Bize dx lazım. Dolayısıyla dx eşittir du bölü 2 yapar. Sınırlarımızı da değiştirelim. 1'i yerine yazdınız. Şurada 2 geldi. Alt sınır 2. 3 2 yeme yazarsanız 3 gelir. 2'den 3'e kadar FU, DU bölü 2, iki, 2'yi dışarı attım. Şu şekilde. Bu kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. Şimdi buradaki bölü 2'yi karşıya çarpım olarak gönderecek olursanız eğer. Şurayı sildim artık. Şurası 2 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. Yani 2'den 3'e kadar FU, DU 3 2'ymiş arkadaşlar. 2'den 3'e kadar fudu ile 2'den 3'e kadar d'x aynı şeylerdir. Dolayısıyla 2'den 3'e kadar fonksiyonun altında kalan alan demek ki kaçmış? 3 bölü 2'ymiş. Burasının alanın 3 bölü 2 olduğunu elde ettik. Bu cepte. Peki bizden istenen şey ne? 1'den 2'ye kadar f'in tersinde xdx. -X. Yani neresi soruluyor biliyor musunuz? F'in tersinde soruluyor ya. Şurası soruluyor arkadaşlar. 1'den 2'ye kadar f'in tersinde xdx. F'in tersini alırsanız biliyorsunuz y'ye bağlı bir fonksiyon kalacak elimizde. Bize burası soruluyor. Peki ben şuranın alanını biliyor muyum? Şurada gösterdiğimiz alanı. Dikdörtgeni. Bilirim. 1 kere 2'den 2. Peki büyük dikdörtgenin alanını biliyor muyum? Yani şu, şu dikdörtgenin alanını biliyor muyum? E bulurum. 3 kere 2'den 6'dır. Bu büyük dikdörtgenin alanı 6. Şimdi 3 bölü 2 ile 2'yi toplayın. Kaç gelir? 7 bölü 2. 6'dan 7 2'yi çıkarırsanız hiç integral alamadan buradaki alanı bulmuş olursunuz. Ki bu da bize 5 bölü 2'yi verir. Hayır, ruhlu olsun. cevabımız. 5 bölü 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Bu sütunu da bitirdik. Geçtik sağ tarafa. 110. örneğimiz. Aşağıda y eşittir f4x fonksiyonunun grafiği ve y eşittir k doğrusu gösterilmiş. Sarı ve mor boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Yani ben şimdi buraya a dersem burası da a olacakmış. Olmak üzere 0'dan 16'ya kadar 2 artı f2x dx eşittir 80 olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. K dediğimiz şey ne? Şuradaki. Yani şuranın ordinatı soruluyor arkadaşlar. Şimdi... Ben eğer sıfırdan e, 8'e kadar olan kısımda şuradaki e, sevgili arkadaşlarım fonksiyonun grafiğinin altında kalan alanı hesaplamak istiyorsam nasıl hesaplayabilirim? Şöyle sıfırdan 8'e kadar f4x dx biçiminde hesaplayabilirim ki bu alan neye eşittir bakın. Şimdi şurası kaç birim? 4. Şurası kaç birim? Soru vermiş k. Demek ki buranın alanı 4k. Şurası kaç birim? Hocam 4. E şurası K birimdi. Demek ki şurası da 4K birim. Bakın şuradaki dikdörtgen var ya. O dikdörtgende 4K birim kare. Tamam mı? Şurası da 4K birim kare. Pekala hala. Şimdi e, bu 0'dan 8'e kadar F4X'in altında kalan alanlardan bir tanesi 4K. Öteki A artı şuradaki beyaz bölgeyi nasıl bulurum? Buradaki dikdörtgenin alanından A'yı çıkarırım. Yani 4K'dan A'yı çıkarırız. Böylelikle dikkat edin A'lar gidiyor. 4K 4K'da 8K geliyor. Şimdi arkadaşlarım 0'dan 8'e kadar F4XDX'in 8K olduğunu bulduk. Bizim elimizde şöyle bir şey var. 0'dan 16'ya kadar 2DX artı 0'dan 16'ya kadar F2XDX var. Bu 80'miş. Şimdi tabi biz bunu yani f4x dx'i f2x dx'e benzetmeye gayret gösterelim ki karşımıza düzgün şeyler çıksın. Şurayı hesaplamak kolay. 0'dan 16'ya kadar 2 dx'i hesaplamak kolay. 2 kere 16'dan 32'dir arkadaşlar orası. 32 artı 0'dan 16'ya kadar f2x dx dedik. Şimdi sevgili gençler bakın. Ben burada 2x'e 2x'e 4u dersem İçeriği 4x ya da 4u ya benzer bir şey yapmak istiyorum ya 4u derseniz tabii ki x eşittir 2u olacaktır Ve buradan arkadaşlarım dx eşittir 2du da olacaktır Alt ve üst sınır belirleyelim şimdi isterseniz İntegral bakın alt sınırımız sıfırdı O sıfırı şurada yerine yazarsanız u da sıfır olacaktır 16 yerine yazarsanız eğer e, x gördüğünüz yere Bu sefer u kaç olacaktır? Tabii ki hocam 8 olacaktır Ha, bu arada e, bakalım aynen doğru 0'dan 8'e içerisi oldu? F4U dışarıda da DX gördüğümüz yeri de 2DU yazacağız. Yani DU 2'yi dışarı attık. Şimdi 0'dan 8'e FU DU dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki 8K'ydı. E, 2 ile çarparsanız burası 16K'ydır. Bakın şurayı hesapladım 16K'ymış. Şimdi elimize ne oluştu? 80 eşittir 32 artı 16K dedik. O halde 16 k eşittir 32'yi karşıya atarsanız 48 gelir ve k buradan tabii ki 3'ün ta kendisidir diyebiliriz. Bize k sorulmuştu cevap 3 olacaktı sevgili gençler. 111. örneğimiz 3'ten 4'e kadar x kare dx ve 9'dan 16'ya kadar kök x dx e, integrallerinin toplamının sonucu istenmiş. Şimdi burada kök x e, dediğimiz ifadenin integralini alıp da 9'da 16'yla yerine yazarak uğraşmayalım da burada şöyle bir şey görelim. Görmemiz açısından yazdım soruyu. Şimdi ben eğer ki x'i u kare seçersem e, dx ne olacaktır? 2u kare d2u du olacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında integral, bakın 9 yerine yazarsanız u 3 gelir, 16 yerine yazarsanız u 4 gelir. 3'ten 4'e kadar e, kök x dediğimiz şey u olacaktır çünkü x u kareydi, kök x u'dur. Bir de 2u du'muz var. Yani bu aslına bakarsanız 3'ten 4'e kadar 2'yi dışarı attınız. u kare du olmuş oldu. E, dikkat edin. 3'ten 4'e kadar x kare dx' de 3'ten 4'e kadar u kare du'nun sonucu aynıdır. O halde bakın burada bir tane 3'ten 4'e kadar x kare dx var. Burada iki tane 3'ten 4'e kadar u kare du ya da x kare dx var aynı şey. O halde toplamda 3 tane 3'ten 4'e kadar x kare dx soruluyor bize. Artık sadece bunu hesaplamamız yeterli olacaktır. X kare'nin integrali x küp bölü 3'tür. Ben yerine 3 ile 4'ü yazacağım. Daha sonrasında çıkan cevabı 3 ile çarpacağız. 3 ile çarpacağımız için de direkt şu üçleri götürsek kafi. x küp yer yani 4'ün küpü 64, 3'ün küpü 27 olduğu için 64'ten 27'yi çıkarırsanız 37 gelir. Cevabımız 37'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve 112. örneğimiz artık bu dersin son örneği. Bitirmelik olduk integrali yani. f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Buna göre F'in türevinde 1'in sağ tarafından F'in türevinde 1'in sol tarafına kadar Fx, dx kaçtır diye sorulmuş. Şimdi F'in türevinde 1'in sağ tarafı demek, 1'in sağ tarafındaki fonksiyonumuzun e, eğimi demek. Buradaki eğim arkadaşlar 2 bölü 3'tür. 3 müdür? 2'dir. 2 bölü 2 bakın. Şurası 2 birim, burası da 2 birim ama azalan olduğu için eksi 1. Yani benim integralimin alt sınırı eksi 1'miş. Şu da 1'in sol tarafındaki eğim demek yani şurası 2 bölü. Şurası kaç arkadaşlar bakın? 1,5. Ee, şurası eksi 1 2 bu arada. Yanlış yazılmış. x80'in sol tarafında tabii ki negatif olacak. Şurası da ne olur arkadaşlarım? 2 bölü 1,5. 2 bölü 1,5. Yani 3 2. Ters yerif çarparsanız 4 bölü 3 gelir. O halde arkadaşlarım burası da 4 3. 2 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 3'ü iki e, elde ettik. O halde 1'den 4 bölü 3'e kadar fx dx sorulmuş. şimdi 4 bölü 3 dediğimiz yer nerede? Bu bizim için değerli. Şöyle sildim. Bakın dikkatli dinleyin şimdi. 4 bölü 3 şurada bir yerde. Eksi 1 nerede? E -1 de hocam şurada. Tamam güzel, hoş. E 1 burası eyvallah. Şurası da 4 bölü 3. Buradan buraya kadar integral hesaplan hesaplanması istenmiş. E hocam ben burada integral hesaplamadan direkt alandan gitsem olmaz mı? Vallahi mis gibi olur. O halde bunu nasıl hesaplayacağız? Şöyle. Öncelikle şuradaki üçgenimizin alanını bir hesaplayalım. Bakın şu mavi üçgenin alanını. Burası 3 bölü 2. Şurası 2. Çarparsanız 3 gelir 2'ye böldüğünüz 3 bölü 2 oldu. Pekala. Daha sonrasında şurayı hesaplayalım. Bakın burası 1 bölü 3 birim. Tamam 1 bölü 3. Şurası neydi? 2 idi. Peki şurası kaçtır? Bunu hesaplayalım şimdi. Tabi burayı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Tabii ki de. Ee, şeyden ne onun ismi benzerlik yapacağız benzerlik yapabilmek için de ben buranın eğiminin kaç olduğunu biliyorum arkadaşlarım eksi ee, 2 eksi 1 olduğunu biliyorum az önce bulmuştuk eksi 1 demiştik ya madem buranın eğimi eksi 1 o halde ben diyeceğim ki şunun bakın şöyle yapalım ya oraya gerek yok şöyle diyelim şurası bölü şurası kaçtır ha, o da eksi 1'dir yani aynı çıkacak peki 3'ten 4 bölü 3'ü çıkarın 3 eksi 4 bölü 3'den 5 bölü 3 gelir. Demek ki burası da 5 bölü 3'müş. Tamam güzel. E şurası da 2 ydi. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bana yamuğun alanını verir. Yani 2 artı 5 bölü 3 alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 1 bölü 3 bölü 2. Burası arkadaşlar 2 kere 3 6 11 bölü 3 gelir. Yani 11 bölü 9 bölü 2'den 11 bölü 18 gelir. 11 bölü 18 gelecektir. Buranın alanı bu. 11 bölü 18. Bir de şuranın alanını hesaplayacağım. Arkadaşlarım buranın eğimi... Buranın eğimi 2 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 3'tü. Şimdi madem 4 bölü 3 ya da buradan kelebek de yapabilirsiniz siz. Şöyle diyelim. Direkt kelebek yapalım onunla uğraşmayalım. Şurası 1 bölü 2 değil mi? Evet. Şurası kaç? 3 bölü 2. Yani 1'e 3 oranı var. 1'e 3. O halde sevgili arkadaşlar ben şurayı hesaplayabilmek için şurada da 1'e 3 oran olacak. 1'e 3 ise... Ee, sevgili arkadaşlarım kaça 2'dir diyeceğiz bak şurası 2 çünkü madem öyle işler dışarı yaparsanız ne gelir 2 ee, eşittir 3 alfadan alfa eşittir 2 3 gelir yani burası 2 3 birinmiş pekala buradaki küçük üçgenin alanı ne olur o halde 2 bölü 3 çarpı 1 tamam, 2 bölü 2 şu bölü 2 ile bu bölü 2 gitsin 1 bölü altıymış buranın alanı da şimdi integral hesaplandığı için ne, yap ne yapmamız gerekecek Üste kalan alanlar pozitiftir diyeceğiz. Yani 11 bölü 18 ve 3 bölü 2. Altta kalan şuradaki 2 bölü 3 de pardon 1 bölü 6 da sevgili arkadaşlarım negatif olarak hesaplanacak. Şimdi şunları sileyim. E diyelim ki 11 bölü 18 artı 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6 diyeceğiz. Hepsini 18 eşitleyebilirsiniz. Burayı 9'da burayı 3 ile genişlettikten sonra 11 artı 27 eksi 3 bölü 18 dedik. 11 27'de 38 yapar. 3 çıkarırsanız 35 gelir. 35 18 bana cevabı verir. İşte bu integralin sonucu 35 18'miş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 185. sayfamızı eğer işlem hatası yapmadıysak kazasız belasız bitirdik. 186. sayfamızda Riemann toplamlarına geçeceğiz bir sonraki dersimizde. Bu derse sevgili arkadaşlarım, karşımıza ne kadar çıkmasa da ÖSYM'de yine olsun dedik ve Şuraya kadar yani iki tane örnek verdik yine sizlere. Bu iki tane örneği beraber inceleyeceğiz. En azından Riemann toplamının ne demek olduğunu bilerek sınava girseniz bizim için kafi. Daha sonrasında da buradaki ilginç soruları çözeceğiz. Ne demiştik? Türevin e, türevin sonunda türevin fiziksel yorumunu, integralin sonunda integralin fiziksel yorumuyla beraber vereceğiz demiştik. İşte burada da sevgili arkadaşlarım türev ve integralin fiziksel yorumunu vereceğiz ve daha sonrasında sevgili arkadaşlarım konumuzu bitireceğiz. O halde. Bir diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.